Merhaba arkadaşlar. Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Fragewerte yani soru sözcükleri. Dilerseniz dersimiz başlasın. Fragewerte yani soru kelimeleri ya da soru sözcükleri deyince aklımıza ne gelmeli? Bakın burada mesela wie var. Wie nasıl demekte değil mi arkadaşlar? Wie was? Ne anlamına gelen soru sözcüğü değil mi? Was demek ki ne? Wie de nasıl demekmiş? Woher? Woher nereden anlamında arkadaşlar? Wo nerede? Demek ki woher nereden? Wo nerede anlamında? veya kim demekmiş? Demek ki wer kim? Wo nerede? Woher nereden? Was? Ne? Wie? nasıl anlamlarına gelen soru e, kelimeleriymiş. Dilerseniz örneklerimizle e, bu soru e, sözcüklerinin hangi boşluklara gelmesi gerektiğini bir e, inceleyelim. İlk örneğimize bakalım arkadaşlar. Boşlukla başlıyor değil mi? Çünkü bu soru kelimelerini buraya getirmemiz gerekiyor. Kommt hea Öztürk. Evet. Kommen neydi? Gelmek demekti. Hea Öztürk, Bay Öztürk nereden geliyor? Tabii buraya birçok alternatif gelebilir, değil mi Birden fazla şey gelebilir. Ama bunu e, bilebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor. E, cevabı bir incelememiz gerekiyor. Ne demiş, cevap? Er kommt aus Adana. O Adana'dan geliyor değil mi? Er kommt aus Adana. Tabi şimdi burada her özlükten kasıt er değil mi? Bununla örtüşlüğü için ne geride kalıyor? Adana orada değil mi? Nerede diye sormamız gerekecek. Dolayısıyla baktığımızda acaba hangisi olacak diye bir düşünelim. V olamayacağı için değil mi? Was bu da olamaz. Woher? Değil mi sanki? Wo nerede veya kim? Hangisi olacak arkadaşlar? Bay Öztürk nereden geliyor diye soracak olursak. Demek ki ne olacak burası? Woher değil mi? Bay Öztürk nereden geliyor derken demek ki Woher kommt her Öztürk sorusunu sormam gerekiyor. Cevapta neymiş? Er kommt aus Adana. Demek ki o Adana'dan geliyor derken Er kommt aus Adana demem gerekiyor. İkinci e, soru cümlesine ve cevaba bir bakalım. Boşlukla başlıyor. Wohnt Frau Müller Wohnen neydi arkadaşlar? İkamet etmek demekti değil mi? Oturmak, ikamet etmek. Bakın Frau e, Bayan e, Müller Değil mi? Her denilirken demek ki Bay Frau Bu da bayan. Dolayısıyla Bayan Müller wohnen oturmak demek. Bakalım cevaba. Sie wohnt in München. O Münih'te oturuyor. Münih'te ikamet ediyor. Dolayısıyla sorumuz ne olmalı arkadaşlar? Nerede ikamet ediyor? Nerede oturuyor Bayan Müller? Demem gerekiyor değil mi? Dolayısıyla yukarı bakıyoruz. Acaba hangi Fragewort yani soru sözcüğü olabilir. Wie olamaz değil mi? Was olamaz. Woher nereden olamaz. Wo değil mi? Nerede veya kim? Hangisi olacak arkadaşlar bu durumda? Nerede oturuyor sorusunun karşılığı. Demek ki wo. Dolayısıyla wo wohnt Frau Müller? Bayan Müller nerede? ikamet ediyor, o Münih de ikamet ediyor. Sie wohnt in München. Bakın burada formula bir kadın kastedildiği için ne olacak arkadaşlar? Sie ile, ile ifade ediliyor olacak. Herr Öztürk bu bir erkek olduğu için ne ile ifade ediliyor? Er ile ifade edilmiş oluyor. Üçüncü örneğe bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? machst du beruflich? Machen, yapmak demekti, beruflich mesleki, meslek olarak ne yaparsın anlamında değil mi ya da mesleğiniz nedir anlamında daha tabi burada e, senin mesleğin nedir anlamında değil mi çünkü du var, ich bin Deutschlehrer, evet Deutschlehrer, Almanca öğretmeni değil mi ben Almanca öğretmeniyim şimdi e, Güzel Türkçemizde de öyle deriz değil mi? Meslek olarak ne yapıyorsun? Değil mi? Mesleğin ne deriz. Dolayısıyla ne sorusunu bulmam gerekiyor. Evet soru kelimesi hangisi olacak acaba? Wie nasıl? Was ne? Wo ya nereden? Wo nerede? Veya kim? Dolayısıyla hangisi olacak arkadaşlar bu? Was öyle değil mi? Was machst du beruflich? Evet. Was machst du beruflich? Evet. Mesleğin ne? Değil mi? Ich bin Deutschlehrer. Ben Almanca öğretmeniyim. Değil mi? Dördüncü örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Hı -hı. Spricht Türkisch. Evet. Sprechen'in düzensiz fiili değil mi? Şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimleyiyorduk? Ich spreche. Du sprichst. Er sie es spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie, sie sprechen. Değil mi? Dolayısıyla ee, kim Türkçe konuşuyor diye sormamız gerekiyor değil mi? Neden böyle dedik? Çünkü cevaba baktığımızda Mehmet spricht Türkisch denilmiş değil mi? Burada Türkisch küçük yazıldı. Neden? Çünkü Türkisch tıpkı diğer lisanlarda olduğu gibi yeni yazım kurallarına göre küçük yazılıyor. Ancak bazı kaynaklarda Büyük yazılabiliyor ancak onlar eski basım olduğundan dolayı. E, dolayısıyla Almanca sürekli yenilenen bir dil, güncellenen bir dil olduğu için e, yazım kurallarına göre ufak yazılıyor lisanlar, diller. Şimdi buraya baktığımızda kim Türkçe konuşuyor? Mehmet Türkçe konuşuyor değil mi? Mehmet spricht Türkisch. Bakıyoruz wie, nasıl, olamaz. Was, ne, bu da olamaz. Woher? Nereden? Wo? Nerede? Değil mi? Bunların hiçbiri olamaz. Veya? Kim? Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bu? Kim Türkçe konuşuyor diye sorarken ne diyecekmişiz demek ki? Veya spricht Türkisch? Kim Türkçe konuşuyor? Mehmet Türkçe konuşuyor derken Mehmet spricht Türkisch demem gerekiyor değil mi? Ve spricht Türkisch? Mehmet spricht Türkisch. Ve beşinci e, soru cümlesini bir inceleyelim. Liegt Ankara. Evet. Liegen arkadaşlar yatay vaziyette olmak anlamında kullanılıyor. Ancak nerede bulunmaktadır anlamına da gelebilen bir e, bulunmaktadır anlamına gelen bir eylem bu arkadaşlar. Evet. Ankara nerededir? Nerede bulunur? Anlamına geliyor değil mi bu soru cümlesi? Cevaba baktığımızda Ankara liegt in der Türkei. Evet Ankara Türkiye'dedir. Değil mi? Ankara liegt in der Türkei. Dolayısıyla soru sözcümlü olmalı. Nerede. Evet nerede'yi arayacağız. Wie nasıl değil. Was ne demekti. Woher nereden. Bu da değil. Wo nerede değil mi? Ve kim. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Neresi olacak? Nerededir Ankara? Wo liegt Ankara, değil mi? Ankara nerededir? Dolayısıyla wo liegt Ankara, Ankara liegt in der Türkei demem gerekiyor. Dilerseniz bu soru cümlelerini ve ilgili cevapları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Woher kommt Herr Öztürk? Woher kommt Herr Öztürk. Er kommt aus Adana. Er kommt aus Adana. Wo wohnt Frau Müller? Wo wohnt Frau Müller? Sie wohnt in München. Sie wohnt in München. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich bin... Deutschlehrer Ich bin Deutschlehrer Wer spricht türkisch Wer spricht türkisch Mehmet spricht türkisch Mehmet spricht türkisch Wo liegt Ankara Wo liegt Ankara Ankara liegt in der Türkei Ankara liegt in der Türkei Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar Kommst du evet kommer neydi gelmek demekti sen geliyorsun değil mi du komst Ich komme aus Österreich Österreich hangi ülkeydi arkadaşlar Avusturya değil mi? Avusturya demek ki ben Avusturya'dan geliyorum derken Ich komme aus Österreich. Şimdi sorumuz ne olacak arkadaşlar? Sen nereden geliyorsun değil mi? Dolayısıyla burada bakalım hangisi olabilir? Vi nasıl demekti? Was ne demekti? Woher nereden değil mi? Wo nerede? Veya? Kim? Dolayısıyla nereden geliyorsun sorusunun karşılığı ne olacak arkadaşlar? Woher? Öyle değil mi? Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun derken demek ki du? cevabına baktığımızda Ich komme aus değil mi? Ich komme aus Österreich. Ben Avusturya'dan geliyorum. Şimdi burada tabi başka bir cümle olmuş olsaydı işte ne diyebilirdik? Nasıl geliyorsun söz gelimi değil mi? Wie kommst du gibi nasıl geliyorsun gibi bir anlam çıkardı. Mutlaka ne yapmamız gerekiyor cümlenin Devamına ya da cevaba bakmamız gerekiyor ki öyle ezbere burayı dolduramayız değil mi? Birçok alternatif olabilir çünkü. Ancak burada tek bir alternatif var. Çünkü cevabımız diyor ki ben Avusturya'dan geliyorum. Dolayısıyla nereden sorusunu sormam gere gerekiyor ki o vohea soru sözcüğüymüş. Sonraki örneğe baktığımızda istas mesela tam da bu noktada değil mi birçok şey gelebilir. Wie ist das? Bu nasıldır ya da was ist das? Bu nedir? Wer ist das? Bu kimdir değil mi? Wo ist das? Bu nerededir? Birçok birçok alternatif olabilir. Hemen ne yapıyoruz? Cevaba bakmamız gerekiyor. Das ist meine Mutter. Bu benim annem değil mi? Die Mutter anne demekti. Benim annem derken meine Mutter. Bu benim annem derken das ist meine Mutter. Dolayısıyla sorum ne? Kim? Dolayısıyla we olamaz, değil mi? Çünkü e, nasıl? Vas ne? woher, nereden? wo, nerede veya kim? Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Kimdir bu? Derken, değil mi? Veya estas sorusunu sormuş oluyoruz. Bu benim annem derken, das ist meine Mutter demem gerekiyor, değil mi? Demek ki burası veya soru sözcüğüymüş. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Boşluk get estia. Evet bu tanıdık geliyor olsa gerek öyle değil mi? Get estia. Hmm. Es get good. Evet. Es get good neydi arkadaşlar? İyi hissediyorum derken değil mi? Es get good kalıbını kullanmış oluyorum. Dolayısıyla nasıl hissediyorsun derken e, ne diyeceğiz? Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii güzel Türkçede birebir belki örtüşmüyor olabilir ama baktığımızda tek bir alternatif var. O da nedir? Vi. Öyle değil mi? Çünkü was olamaz, wohea hiç olamaz, wo asla olamaz veya hiç mi hiç olamaz. Dolayısıyla ne olacak? Vi olacak. Dolayısıyla nasılsın sorusunun Almanca karşılığı neymiş? Vi geht es dir? Nasılsın? Vi geht es dir? İyiyim derken Escape me good demem gerekiyor değil mi iyi hissediyorsam. Kaldı ki bunun birçok alternatifini ilgili ders videosunda görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ya da herhangi bir konuyla ilgili sıkıntı varsa arkadaşlar bununla ilgili biz A1 ders videolarında bunların ayrıntılarını gördük. Şimdi burada intensif ders videolarında olduğumuz için ne yapıyoruz? Daha böyle detayına giriyoruz öyle değil mi? Evet, 9'a baktığımızda ee, Evet, ist das demiş. Das ist ein Kugelschreiber. Evet, kırtasiye konusunda bunu görmüştük. Der Kugelschreiber neydi arkadaşlar? Hatta bunun kısaltması vardı. Der Kuli şeklinde de yorumlanabiliyordu. Tükenmez kalem demekti değil mi? Der Kugelschreiber ya da der Kuli. Das ist ein Kuli. Bu bir tükenmez kalemdir değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Bu nedir sorusunu sormam lazım, gerekiyor. Dolayısıyla hangisi olacak? We olamaz. Was ne? Değil mi? Woh nereden? Wo? Wo nerede veya kim? Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Nedir bu sorusunun karşılığı demek ki Almanca'da was istas. Değil mi? Bu nedir? Was istas. Bu bir Tükenmez kalemdir. Dolayısıyla das ist ein kugelschreiber. Das ist ein kugelschreiber. Bu bir tükenmez kalemdir. Sorusuna bakıyoruz. Bu nedir? Was ist das? Değil mi? Sorusunu soruyorum. Ve sonuncu soru cümlemize baktığımızda <gülüyor> Spät ist es. Değil mi? Spät, geç demekti. Evet. Es ist 9 Uhr. Saat 9. Şimdi soru e, kalıplarına baktığımızda bu da zaten e, standart olarak sorduğum bir soruydu. Hatırlayacak olursanız saatler konusunda bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Değil mi? Dolayısıyla hangisi olacak diye bakıyoruz. Was? Ne? Olamaz. Woher? Nereden? Wo? Nerede? Veya kim? Ne kaldı geriye? Nasıl değil mi? Ancak Türkçe'de öyle söylemeyiz. Ne deriz? Saat kaç deriz değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? V şeklinde yorumlanacak değil mi? Wie spät is es? Dolayısıyla saat kaç derken bunun Almanca karşılığı neymiş? Wie spät is es değil mi? Saat 9 dendiğinde demek ki Es ist 9 Uhr cevabını vermiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Österreich. Wer ist das? Wer ist das? Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Kugelschreiber. Das ist ein Kugelschreiber. Wie spät ist es? Ne saat? Es, es, 9:00. Es, 9:00. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Fragewörter yani soru sözcüklerini ne yapmış olduk, boşluk doldurma çalışması içerisinde incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.